Merhaba, i̇yi günler sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün de size bir, yepyeni bir video ile geldim. Ee, arkadaşlar, bugün size bu örneğin anlatımını yapacağım inşallah. Ee, örneğimiz çok güzel arkadaşlar. Buğday başağı örneği çok güzel giyimi de ölmesi de çok zevkli ve güzel bir örnek arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim hızlı da ilerleyen bir model arkadaşlar e, örneğimizin ilmek sayıları 9 ilmekten oluşuyor şurası 9 ilmek arkadaşlar ben yanlarını iki tane de kahve çekirdeği koydum 7 tane de kahve çekirdeği arkadaşlar toplamda 16 ilmek 16 ilmek yapıyor siz yapacağınız hırkaya yeleğe kaza göre 16 ilmeklerinizi 16 16 16 16 diye koyacaksınız en sona iki tane ilmek ilave edeceksiniz arkadaşlar iki tarafa koymak için ben şimdi size örneğimi şey örneği bir örnek üzerinden anlatımı yapacağım arkadaşlar bunun için bana 26, e, 9 ilmek artı 7 tane de şu kahve çekirdeği arkadaşlar, e, 20, 27 ilmek lazım. Ben 27 ilmeği atıp sizlerle görüşelim. Ilmeğimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şişime 27 ilmek at, atıp bir sırada ters olarak ördüm şimdi sizlerle örneğimizin kurulumunu başlıyoruz arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim dedim kenar ilmeğimi aldım bir düzümü ördüm bunlar benim kenar ilmeklerim arkadaşlar iki ters üç tane düz Kahve çekirdeği için arkadaşlar. 1 2 ve 3 Şimdi yine 2 tane ters. 1 ve 2 Şimdi 1 ilmek düz doladım. 1 ilmek yine düz bir şişimin başına bir kere daha doladım arkadaşlar şimdi ilmeğimin yönünü değiştirerek sağdan sola doğru üçlü bir kesim yapacağız arkadaşlar burada üç ilmeği bir aldım bire düşürdüm arkadaşlar üç ilmeği bire düşürdüm şimdi beş tane düz bir 2 3 4 ve 5 5 tane düz ördük. Şimdi yine ara modelimiz olan kahve çekirdeğine geldik. Arkadaşlar 2 sıra 2 ilmek ters 3 ilmek düz 1 2 ve 3 2 ilmek ters ve kenar ilmeğim arkadaşlar bir tane düz şimdi geldik örneğimizin arka sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 düz Üç tane ters. 2 düz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters ördük arkadaşlar doladığımız ilmeklerle beraber 2 düz 3 tane ters 2 düz 1 tane de kenar ilmeğim arkadaşlar ters kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tersimi ördüm şimdi kahve çekirdeği için üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlattım serbest bıraktım bir düz ördüm bir doladım. Tekrardan bir düz ördüm arkadaşlar. Burası benim kahve çekirdeği modelim. İki ters. Bir. 2 Düz ördüm arkadaşlar. Bir doladım. Bir düz daha ördüm. Bir doladım. Arkadaşlar az önce doladığımız ilmeği düz olarak örmüştük. Şimdi 3 ilmeği doladığımız ilmekle beraber 3 ilmeği 2 ilmeği doladığımız ilmekle beraber 3 ilmeği beraber alıyorum. Arkadaşlar bir kesim yaptım. 4 tane düz. 1 2 3 ve dört iki ters kahve çekirdeği modelimiz arkadaşlar üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bıraktım bir düz ördüm bir doladım tekrardan bir düz ördüm arkadaşlar 2 ilmek ters ve kenar ilmeğim bunu da düz olarak ördüm arkadaşlar geldik örneğimizin arka yüzüne arka yüzünde hiçbir işlem yoktur arkadaşlar tersi ters düzü düz olarak öreceğiz ben arka sırayı öreyim ön yüzde sizlerle görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin tekrardan ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tersimi ördüm. Üç tane düz kahve çekirdeğim. Arkadaşlar kahve çekirdeğin çekirdeği iki sırada bir yapılıyor üç tane düzümü ördüm iki ters bir iki ve üç düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım 3 ilmeği beraber aldım arkadaşlar 1 ilmeğe düşürdüm burada 3 ilmeğimiz kaldı onları da düz olarak örüyorum 3 ilmek düz 2 ters kahve çekirdeğimiz, 3 ilmek düz 2 ilmek ters ve kenar ilmeğim. evet arkadaşlar şimdi örneğimizin arka sırasındayız arkadaşlar videomuz uzamasın sizleri fazla sıkmamak amaçlı arka sırayı göstermiyorum arkadaşlar ben arka, arka sırada hiçbir işlem yok. Ters ters düz düz olarak örüyoruz. Ben arka yüzü öreyim. Ön yüzde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin tekrardan ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersimi ördüm. Arkadaşlar kahve çekirdeğin bu sırada kahve çekirdeğini tekrardan yenileyeceğiz. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrardan bir düz örüyorum arkadaşlar. İki ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. 3 ilmeği bir al alaraktan tek ilmeğe düşürdüm arkadaşlar. 2 ilmek düz ters ve şimdi yine kahve çekirdeği modelindeyiz 2 ilmeği 3. Ilme, ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlataraktan serbest bıraktım bir düz ördüm bir doladım tekrardan bir düz ördüm arkadaşlar 2 ilmek ters Ve kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka yüzündeyiz. Ben arka yüzü ör öreyim. Ön yüzde sizlerle beraber görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin tekrardan ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tersimi ördüm. Kahve çekirdeği 3 tane düz arkadaşlar. ters şimdi bir iki üç dört beş ilmek düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdük Arkadaşlar bir tane düzümüz kaldı onu da burada ördük 2 ters 3 düz kahve çekirdeği modelimiz. 2 ters. Ve kenar ilmeğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arka sırasını öreyim. Ön yüzde görüşelim sizlerle. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin Ön yüzündeyiz. Ve son sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ördüm. Kahve çekirdeği örneğimizi üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlataraktan serbest bıraktım arkadaşlar bir düz ördüm bir doladım tekrardan bir düz ördüm iki tane ters bir iki 3 4 5 6 tane düz ördüm arkadaşlar. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Şimdi 3 ilmeği bir ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. 3'ünü bir şekilde aldım. Bir ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek ters Ve yine kahve çekirdeği modelimize geldik arkadaşlar. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlataraktan serbest bıraktım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Tekrardan bir düz ördüm arkadaşlar. İki ilmek ters. Ve kenar ilmeğim arkadaşlar. Örneğimizin arka sırasındayız. Arka sırasını öreyim. Ön yüzde sizlerle beraber örnek kurulumunu da yapayım. Ee, videomuzu sonlandıralım. Bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan örneğimizin ön sırasındayız. Bu sırada e, örneğimizi tekrardan yapacağız arkadaşlar. Kuracağız. Sizlerle beraber. kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ters üç düz iki ters şimdi bir ilmek düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım tekrardan örnek kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar 3 ilmeği alarak arkadan batarak tek ilmeğe düşürdüm arkadaşlar 5 ilmek düz 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde. Şöyle masanın üzerine koy, koyayım. Rahat göresiniz arkadaşlar. Evet. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir zorluğu. Hiçbir şey yok. Örgeye yeni başlayacak olan bayanlar bile kolaylıkla örebilir. Şimdiden ölecek bayanlara Hanımlara Kolay gelsin diyorum Kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı olumlu ve olumsuz yorum yapmayı Unutmayalım arkadaşlar Sizin desteklerinize ihtiyacım var Kanalım henüz yeni Yepyeni bir videomda yine sizlerle beraber Görüşmek üzere Hepinize, Hepiniz hoşçakalın Sevgi ve saygılarımla arkadaşlar Allah'a emanet olun Hoşçakalın